Mağaza satış ekranında ürünlerin fiyatlarını nasıl getiririz? Bunun için öncelikli olarak sistem parametresine gelerek buradan arama alanımıza fiyat yazdığımızda fiyat grubunun altında yer alan perakende ve toptan satış faturalarında kullanılacak ön tanımlı fiyatları belirlediğimiz alandan eğer perakende satış gerçekleştiriyorsak perakende Toptan satışı gerçekleştiriyorsak toptan parametresinin değer alanında stok kartlarımız için kullandığımız fiyat 1 parametresini bu şekilde kaydederek parametrelerimizi değiştirir. Daha öncesinde stok kartlarımızın fiyat 1 alanına yazdığımız fiyatları mağaza satış ekranımıza açarak bu şekilde çalıştırabilmekteyiz.